Değerli Genel Türkiye'nin tam size ana haber bölümüyle karşınızdayız. Ben Nezümert, Tarkan Mazzat. Tarkan Haber ana haber bölümü başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda en çok hangi gelişmeleri seçin paylaşacağız benim. Ana haber bölümümiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çakırsak, sosyal cep Tarkan Haber, Pinterest Tarkan Haber, Telegram Tarkan Haber, TikTok Tarkan Haber TV, Facebook Tarkan Haber, LinkedIn Tarkan Haber, Yayı Tarkan Haber, Tumblr Tarkan Haber, Instagram Tarkan Haber, Twitter Tarkan Haber. Red Dead Grands'da Firdim 08 YouTube Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle tanışacak olsak bir kolay da efendim. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yayındayız değerli dostlar. Canlı yayın kanalımız Tark Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Türkiye'de yayın izler dostlar Türkiye kanalımız Tar Khaber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da biliyorsunuz sohbet otolarına yaydınız değerli dostlar. Twitter'dan e, kanalımıza e, abone olup bizi takip edebilirsiniz değerli dostlar. Ben ilk haberimize <gülüyor> geçiyoruz değerli izleyenler. Yaklaşık bir bir saatte bu ekranlardayız ve ilk haberimize geçiyoruz. Sınırları aşan dola, dolandırıcılık olay yaşandı mal varlıkları ağızları açık bıraktı. Sınırları aştılar bu kez de kendilerini İsviçre ve Almanya polisi olarak tanıtıp dudak uçuklattı. İki, 313 milyon lira diyerek. Bu arada hep hatırlatmayı vadım. Eee TV yayındayız bu arada. TV kanalımız harika bir TV'den izleyebile ulaşabilirsiniz. İlk haberimize geçiyoruz. Sınırları açtılar. Bu kez de kendilerini İsviçre ve Amorisi olarak tanıtıp tok uçuklattı. 313 milyon lira değerinde çaldılar değerli izleyenler. Akıllara durguluk veren dolandırıcılık olaylarına bir yeni eklendi Ancak bu kez ee, Bu kez dolandırıcılığın uluslararası boyutta olması dikkat çekti. İstitçe ve Almanya'ya da yaşayan yaşlıları arayıp kendilerini İstitçe veya Almanya polisi olarak tanıtan böylece 88 milyon liralık vurgun yapan çebekeye operasyon düzenlendi. İzmir merkezi 8 yıllık gerçekleştirilen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. şüphelerin 313 milyon 87 bin lira değerindeki mar varlıklarına el konuldu. Sınırları aştılar. Bu kez de kendilerini İsviçre ve Almanya polisi olarak tanıttı. Dudak uçup 313 milyon lira devrinde. Sınırları aştılar. Bu kez de kendilerini İsviçre ve Almanya polisi olarak tanıttı. Dudak attı. 313 milyon lira devrinde. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez dolandırıcı Ruslar arası boyutta olması dikkat çekti. İsviçre ve Almanya'da yaşayan yaşlıları arayıp kendilerini İsviçre veya Almanya polisi olarak tanıtan, böylece 88 milyon lira yapan şebekeye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 313 milyon 87 lira devrindeki mal varlıklarına el konuldu. İzmir merkezli 8 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunun detayları akıllara durgunluk verdi. Telefonda kendisini polis olarak tanıtıp insanları dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik uyarılar, Türkiye'de sık sık gündeme gelirken, dolandırıcılar bu defa aynı yöntemi İsviçre ve Almanya'da yaşayan yaşlı kişiler üzerinde uyguladı. 88 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edilirken 33 şahıs gözaltına alındı ve 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. İşte detaylar. Kendilerini İsviçre ve Almanya Polisi veya Adliye Görevlisi olarak tanıtın. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, Özellikle İsviçre ve Almanya ülkelerinden sınır dışı edilen ya da kesin dönüş yapan Almanca diline hakim Türk vatandaşlarından oluşan farklı grupların ilimizde çağrı merkezi ve benzeri isimlerle iş yeri kurdukları. İş yerinde bilgisayarlar aracılığı ile temin etmiş oldukları verilerden hareket ederek genelde İsviçre ve Almanya'da yaşayan yaşlı vatandaşları aradıkları ve kendilerini İsviçre ve Almanya polisi veya adliye görevlisi olarak tanıtmak suretiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 88 milyon liralık vurgun yapmışlar. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucu toplam 26 dolandırıcılık eylemine karıştıkları ve 88 milyon TL mağduriyete sebep oldukları tespit edilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Adana illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. E-Ticaret sitesi üzerinden dev vurdu. Milyonlarca lira, yüz milyonlarca liralık mal varlıklarına el konuldu. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda bir tabanca, bir şarjör, 428 mermi, Pahalı saatler ve toplam 1 milyon lira devrinde döviz ve Türk lirası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kal Kalcemter'de yapılan aramada da bilgisayarlar ve Almanca dokümanların yanı sıra Bitcoin madenciliğinin kazıma sisteminde kullanılan 16 adet ekran, 4 adet işlemci ele geçirildi. Çiftlililerin 313 milyon 87 bin lira devrindeki mal varlıklarına da el konuldu. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.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 Son dakika haberine göre bakan kurum canlı yayında açıkladı piyasa fiyatlarının %46'nda satacağız dedi. Son dakika haberine göre çevre ve ve iklim değişikliği bakan Murat kurum katıldığı bir televizyon programında ilk evim ilk içim, iş yerim projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan kurum 2023 Mart ayına kadar 250 bin konutun kurallarını çekeceğiz. Konutları piyasa fiyatlarının altında satacağız dedi. Haber, Haber, Politika Son dakika, Bakan Kurum canlı yayında açıkladı. Piyasa fiyatlarının yüzde kırk altında satacağız. Son dakika, Bakan Kurum canlı yayında açıkladı. Piyasa fiyatlarının yüzde kırk altında satacağız. Son dakika haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında, ilk evi, iş yerim projesiyle ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 2023 gün Mart ayına kadar 250 bin konutun kuralarını çekeceğiz. Konutları piyasa fiyatlarının %40 altında satacağız dedi. Son dakika haberi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı 24 TV ekranlarında Murat Çiçek ile Yüz Yüze programında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları. Muhalefet ilk günden beri bu projeyi, ilk evin, ilk iş yerin projesi eleştiriyordu. Her zaman yaptıkları gibi karalama kampanyası yürüttüler. Bugün onlara güzel bir cevap oldu. Bizim hedefimiz iki yıl içerisinde 250 bin sosyal konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmek. 2023 gün Mart ayına kadar 250 bin konutun kuralarını çekeceğiz. Bugün itibarıyla ihalesi, hazırlığı yapılmış, İhaleye çıkılmış konut sayısı 12.6151. Projenin yüzde 5'ini daha kura süreci tamamlamadan ihale sürecini tamamladık. 2 dairenin maliyeti 1 milyon 131 bin lira. Biz 6179 bin liraya piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız. Arsa bedelleri 10 yıl faizsiz olarak ödenecek. Müşterek parsellere TOKİ yapım desteği verecek. Ayrıntılar geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Valla haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Düğüm çözüldü. Onlarda EYT kapsamına alınacak değerli izleyenler. Son dakika bana göre EYT'de yeni bir bilmece çözüldü. 18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak? Vatandaşın gündeminden düşmeyen EYT çalış çalışmalarına sona gelindi. Vatandaşlar EYT ile ilgili gelişmeleri araştıran 18 yaşından öncesi, öncesi için prim yatıranların ne olacağı merak konusu oldu. Peki kimler emekli olabilir? İşte o, o çok araştırılan konu hakkında merak edilen tüm soruların, finans finans ekonomi son dakika eğitte yeni bilmece 18 yaş öncesi prim yatıranlar reitlen nasıl yararlanacak son dakika eğitte yeni bilmece 18 yaş öncesi prim yatıranlar reitlen nasıl yararlanacak vatandaşın gündeminden düşmeyen iyiyete çalışmalarında sona gelindi Vatandaşlar ilişiği düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri araştırırken 18 yaşından öncesi için prim yatıranların ne olacağı merak konusu oldu. Peki kimler emekli olabilir? İşte o çok araştırılan konu hakkında merak edilen tüm soruların cevapları. Emeklilik bekleyen milyonlarca ailenin gözü kulağı aralık ayıldı. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesi beklenen düzenlemeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Emeklilikte yaşa takılan çok sayıda vatandaş 18 yaşından önce sigorta girişi yapılanlar için ne olacağını araştırmaya başladı. Peki, 18 yaşından önce sigorta girişi yapılanlar için, prim günleri maaş hesabına nasıl yansıyacak? 18 yaşından önce sigortalı çalışanlar emekli olacak mı? Eğitler nasıl yararlanacaklar? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları. Eğliyet yasasında dikkat çeken 3 ay iddiası. 18 yaş öncesi sigortalı olanların sayısının oldukça yüksek olduğunu belirten Kıvanç, yasa değişiminden önce özellikle anne babalar çocuklarının etkilenmesin diye önceden sigortalıyı yapma çabası içine giriyorlar. O dönemde yaygın olarak bu yapılmıştı dedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en son yaptığı açıklamada, çalışma biter bitmez Aralık ayının ilk haftasında meclise intikal edeceklerini söylemişti. Dün de kabine toplantısında Bakan Bilgin sunum yaptı. Takvim hızlandıkça herkes 8'den nasıl yaralanacağını merak ediyor. Kıvanç, kanunun 18 yaşından önce uzun vadeli sigorta kollarına prim yatıran kişilerin, yani normal sigortalı kişilerin sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlatılmasını öngördüğünü söyleyerek, 18 yaşından öncesi için ödenen primlerin prim ödeme günlerine dahil edileceğini ve bu sürelerin emekli aylıklarına yansıyacağını söyledi. Öte yandan kişilerin aynı zamanda emeklilik koşulları bakımından da kazanılmış haklar elde edeceğini bildirdi. Yani 18 yaşından önce başlamış olsalar bile o tarihtiklilik koşulları neyse o koşullarda emekli olma haklarını elde edecekler. 18 yaşından önce primi olanlar EYT kapsamında yer alacak. Kıvanç EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başladığı tarihte 18 yaşından küçük olanların da EYT kapsamında yer alacağını bildirdi. Bu sigortalılık süresi hesabı nasıl olacak? Sigortalılık süresinin hesabıyla ilgili olarak. Örneğin, 1 Ocak 1982 doğum bir erkek ele alalım kişiyi alalım. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamış olmamakla birlikte, Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olduğu için ehli olacak. Fakat sigortalılık süresi kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. Bu 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında 18 yaşının doldurduğu, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren başlatılacak sigortalılık süresi. Bu durumda örneğimizdeki kişinin 25 yıllık sigortalılık süresi 2025 yılında dolacak. Normalde 18 yaşınından önce başlatılmış olsaydı 2024 yılında başlayacaktı açıklamasını yaptı. Birden fazla statüde çalışanlar nasıl emekli olacaklar? Birden fazla statüde çalışanların fazla olduğunu söyleyen Kıvanç Kanunu'na göre, birden fazla statüden çalışanlar için hizmet birleştirmesi yapıldığını ve hizmet birleştirmesi yapılırken de son 7 yıl içerisinde en fazla hangi statüde çalışmışlarsa o statüde emeklilik koşulları yerine getirmeleri istendiğini belirtti. Yargıtay'ın emsal kararları var. Kıvanç, kanunun ne kadar 7 yıl alsa da Yargıtay'ın bu konuda çok fazla emsal kararı olduğunun altını çizerek, Yargıtay, birden fazla statüde çalışsa bile kişinin bir statüdeki çalışmaları tek başına emekli olmaya yeterli ise bu kişi hizmet birleştirmesi yapmaya zorlanamaz diyor. Kıvanç öte yandan Yargıtay'ın bu kararlarının dava açan kişileri bağladığını da belirtti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan duyurdu.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 Ayrıca toplantı kararlandığı tazminat ödenecek İsmail dönemi bitti değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta Valerian İsmail'e ise ile yollar ayrıldı. Fransız teknik adamın hikayesi bu sonuna bitmedi. Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta geldiği günden beri taraftarları işinemeyen Fransız teknik adam Valerian İsmail'e yollar ayrıldı. Siyah beyazlı yönetim Hatayspor Spor Maçı'ndan alınan mağlubiyeti kabul edilemez buldu ve Vali İsmail ile yapılan toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği toplantıda Fransız çalıştırıcı ile sözleşme fesih konusunda uzlaşma sağlandı. Spor. Spor. Beşiktaş. Son dakika Beşiktaş'ta vali Reyhan İsmail ile yollar ayrıldı. Fransız teknik adamın hikayesi mutlu sonla bitmedi. Son dakika Beşiktaş'ta Valerian Ismail ile yollar ayrıldı. Fransız teknik adamın hikayesi mutlu sonuna bitmedi. Son dakika, Beşiktaş'a geldiği günden beri taraftarla iyi geçinemeyen Fransız teknik adam Valerian Ismail ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlı yönetim Hatay Spor maçından alınan mağlubiyeti kabul edilemez buldu ve Valerian Ismail ile yapılan toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Başkan Ahmet Nurçevi'nin bizzat yönettiği toplantıda Fransız çalıştırıcı ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağlandı. Son dakika haberleri, Beşiktaş'ta valireyen ısma dönemi uzun sürmedi. Sergen Yalçı'nın ayrılmasının ardından Ceylin Kazancı tarafından göreve getirilen Fransız teknik adam, aldığı başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı. Ahmet Nurçevi'nin başına düştü. Hatay Spor maçından alınan mağlubiyet sonrası acil olarak toplantı yapan Ahmet Nurçebi, Valerian Ismail'in görevine son verdi. Sözleşmede bulunan tazminatı ödemeyi kabul eden siyah-beyazlı yönetim Ismail ile anlaştı. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması geldi. 450 euro tazminat alacak. Beşiktaş'a imza attığında sözleşmesinde yer alan tazminat maddesi gereğince, Sezon sonuna kadar alacağının yarısı olan 450 bin euro ödenecek Valerian Ismael'in sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş, Valerian Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması geldi. Gelsaray'da deprem ana haber e, bültenimiz devam ediyor değerli dostlar e, yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve size tarafsız haberciliği e, Türkiye'nin tarafsız ekranındasınız değerli izleyenler Başak bir saattir bu ekranlarda izleyelim dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Emekli olan milyonlar bunu yaptı değerli izleyenler, geri duyan koştu, dengeler bir anda değişti değerli izleyenler. Emekli maaş promosyonu sonrası değişti, artık çoğu özel banka güvencesi altında, geri neredeyse oraya yöneliyoruz. Emekli maaş promosyonları için özel bankalar 10 bin liraya kadar ödeme yaparken Zilat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank da promosyon yarışına girip rakamları 5 bin liraya kadar çekmişti. Ancak özel bankaların daha yüksek promosyon ödemesi ödeme yapması yeni bir durum ortaya çıkardı. Emekli maaşlarında eski eski anlayış tersine döndü. Emeklilerin tercih maaş promosyonları ile birlikte artık özel bankalar oldu. Finans. Finans. Ekonomi. Emekli maaş promosyonu sonrası değişti. Artık çoğunluğu özel banka güvencesi altında Gelir neredeyse oraya yöneliyoruz. Emekli maaş promosyonu sonrası değişti. Artık çoğunluğu özel banka güvencesi altında, gelir neredeyse oraya yöneliyoruz. Emekli maaş promosyonları için özel bankalar 10 bin liraya kadar ödeme yaparken, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da promosyon yarışına girip rakamları 5 bin liraya kadar çekmişti. Ancak özel bankaların daha yüksek promosyon ödemesi yapması yeni bir durumu ortaya çıkardı. Emekli maaşlarında eski anlayış tersine döndü. Emeklilerin tercihi maaş promosyonları ile birlikte artık özel bankalar oldu. Temmuz ayından bu yana büyük bir yarışa giren özel bankalar rakamı 10 bin liralara kadar yükseltince kamu bankaları özellerin yanına bile yanaşamadı. Ancak emekli promosyonlarında son günlere yaklaşılırken Sosyal Güvenlik Kurumu, SDG, kamu bankalarının emeklilere 3 ila 5 bin lira arasında promosyon ödeneceğini duyurdu. Emekli promosyon tutarları yükselse de hala özel bankaların gerisinde kalmaya devam ederken, eski anlayışın terk edildiği ortaya çıktı. Emekli maaşını almak için vatandaşların tercihi promosyonlarla beraber özel bankalara kaydı. Emekli maaşlarının büyük bir çoğunluğu özel banka güvencesi altına girdi. Emekliler Derneği'nden tepki Açıklanan tutarlar özel bankaların teklifine yaklaşamazken Türkiye Emekliler Derneği, de bu duruma tepki gösterdi. Genel Başkanı Kazım Ergün, özel bankalar bu rakamların neredeyse iki katını veriyor. Onun için bu rakamlar hem özel bankaların mevcut uygulamasının hem de ekonomik koşulların çok çok gerisinde. Özel bankaların birbirleriyle rekabeti sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı. Buna karşı bankalarının rakamları hala çok düşük, onlar da bu yarışa katılmalı ifadelerini kullandı. Gelir neredeyse oraya yöneliyoruz. Haber Global'e görüş veren emekli vatandaşların konuya ilişkin açıklamaları ise dikkat çekti. Mikrofon uzatılan emekli vatandaşlardan biri, bunu devlet bankalarının da vermesi lazım. Devlet bankaları boşaldı, herkes özel bankalara gitti dedi. Bir başka emekli ise promosyonların yeterli olmadığını dile getirerek, kamu bankasından aldığı maaşını promosyonu az bularak özel bankaya taşıdığını söyledi ve, geçinmek zor olduğu için nerede bir gelir varsa oraya yönelmek zorunda kalıyoruz dedi. Mikrofon uzatılan 76 yaşındaki emekli vatandaş emekli maaşı yetmediği için çalıştığını belirtirken, maaşını daha fazla promosyon verdiği için özel bankaya taşıdığını kaydetti. Mecburen kalan da var. TÜVET Başkanı açıklamasında, Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubesi olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor demişti. Yazın memleketime gidiyorum. Buradaki bankalar orada bulunmuyor diyen bir başka emekli vatandaş tünet başkanının sözlerini doğrularken, kamu bankaları her yerde orada olduğu için oradan devam ediyorum ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve yer haberimize geçiyoruz. Aniden fotoğrafı paylaştığı forma giydi ve antrenmana bile çıktı değerli izleyenler. Christian Ronaldo için sürpriz karar geldi. Formayı giyip antrenmana bile çıktı değerli izleyenler. Manchester United'ın Tottenham'ı marup ettiği maçta gerek kaldığı için stadyumu terk eden ve sonrasında kadro dışı kalan Cristiano Ronaldo için karar çıktı. Takımdan kadro dışı bırakılarak genç takımla antrenmanlar çıkan yıldız oyuncu affedin. İngiltere Cristiano Ronaldo için sürpriz karar Formayı giyip antrenmana bile çıktı Cristiano Ronaldo için sürpriz karar Formayı giyip antrenmana bile çıktı Manchester United'ın Tottenham'ı mağlup ettiği maçta yedek kaldığı için stadyumu terk eden ve sonrasında kadro dışı kalan Cristiano Ronaldo için karar çıktı Takımdan kadro dışı bırakılarak genç takımla antrenmanlara çıkan Yıldız oyuncu affedildi Cristiano Ronaldo Manchester United'ın başına Erik ten Hag'ın gelmesiyle beraber yedek kulübesine hapsolan Ronaldo, Tottenham karşılaşmasında maç bitmeden sahayı terk etmişti. Bunun bedelini kadro dışı kalarak ödeyen Ronaldo için yeni karar çıktı. Erik ten Hag, kabul edilemez. Erik ten Hag, sezon öncesindeki Valladolid maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ancak bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledi. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı... Eric Ten sezon öncesindeki Valdecan'ı maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledi. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncunuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur. Yakında, yeniden birlikte olacağız demişti. Kariyerim boyunca yaptığım gibi, takım arkadaşlarıma ve hocalarıma saygı göstererek oynadım. Bu değişmedi. Ben değişmedim. Son 20 yıldır aynı insan ve aynı profesyonelim. Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Şimdi ben de, temsil ettiğim tüm takımlarda gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Ne yazık ki bu her zaman mümkün olmuyor ve o anın sıcaklığıyla en iyi örneği gösteremiyoruz. Şu anda Jarrington'da çok çalışmaya devam etmem, takım arkadaşlarıma destek olmam ve her türlü maça hazır olmam gerektiğini hissediyorum. Baskıya boyun eğmek, bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Burası Manchester United ve biz, birlik olmalıyız. Yakında, yeniden birlikte olacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray İddiası Ronaldo'nun bu olayın ardından ülkemiz takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılmış fakat herhangi bir girişim yapılmamıştı. Ronaldo'nun yüksek maaşı nedeniyle transfer edilemeyen Ronaldo İngiltere'de kaldı. Affedildi ve takıma geri döndü. Cristiano Ronaldo için bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Yıldız oyuncu takımla birlikte çalışmalara geri döndü. Ronaldo'nun menajerinin konuşup Portekizli oyuncuyu tekrar takıma aldırdığı konuşuluyor. Manchester United Kulübü, Ronaldo'nun antrenmana çıktığını attığı fotoğrafla dünya medyası ile paylaştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber süpürtenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık ee, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer e, haberimize geçiyoruz. İkai ve Helland 11'de hafta maçı başlıyor değerli izleyenler. UEFA şampiyonlar liginde heyecanlı durukta. Proje Don't Moon, Manchester City ağırlayacak. Maç e, saat 22'de başlayacak. Maç signal Idiona Park'ta oynayacak değerli izleyenler. Bu maçı sosyal medya kanallarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Charles ile görüştüğü değerli izleyenler. Son dakika haberi ver, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Charles ile görüştü. Son dakika haberi ver, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeleri Türkiye Birleşik Krallık ilişkileri ayarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kraliyet 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla Kral Charles'a taziyelerini iletti. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Politika. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Charles ile görüştü. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Charles ile görüştü. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla, Kral taziyelerini iletti. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de inandığını ifade etti. Erdoğan'dan 2. Elizabeth için taziye mesajı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haberleri izleyenler bu haberimize tarikhaber.com ana haber yayınının sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Hmm. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye ulaşmak dileğiyle. İyi akşamlar diliyor çocuklar.